Evet. 18,82 euro 21,361,129,09 borsa 4,998 ve bitcoin 23,425 gün yükselişte kapattılar. İran'da gelin ve damadın en mutlu günü kana bulandı. 4, 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Konsolosluğun kapatılmasının ardından MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon yapıldı. 15 Ayşe terörist tutuklandı. Hayuk Devent'ten dondurucu soğukta yürekleri ısıtan hareket yap yapıldı. Seyyar satıcının tüm ürünlerini alarak seyirciye dağıttı. Sakarya'da kazalan 10 saat sonra yaralı bulunan adam hastanede hayatını kaybetti. Uğur kız kardeşi Gülten Dündar 74 yaşında hayatını kaybetti ve fırtına öncesi İstanbullara bir uyarı da İmamoğlu'dan geldi. Zorunlu olmadıkça şahsi araçları kullanmayalım talimatı verdi. Son anketten çarpıcı sonuç açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı değerli izleyenler. Bu haberimizde günün özel geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.